En Büyük Ortak Bölen Alıştırması 20 ve 40'ın en büyük ortak böleni nedir? Bunu, ebob, en büyük ortak bölen, 20-40 eşittir, soru işareti şeklinde yazabiliriz. En büyük ortak bölen terimi kulağa çok havalı bir şeymiş gibi geliyor. Ama aslında bu, 20 ve 40'ı tam olarak bölen en büyük sayı nedir? Demekten farklı bir şey değil. Bu örnek aslında oldukça basit. Zira 20, halihazırda 40'ı tam olarak bölebiliyor. Yani 20 ve 40'ın en büyük ortak böleni 20'dir diyebiliriz. 20 eşittir, 20 kere 1 ve 40 eşittir, 20 kere 2. Bu örnek için kalem oynatmamıza bile gerek yok. Cevap 20. Birkaç örnek daha çözelim. 10 ve 7'nin en büyük ortak böleni nedir? İşte daha zorlu bir soru. Kara tahtamıza yazalım. EBOB, en büyük ortak bölen, 10, 7, eşittir soru işareti. Bunu yapmanın iki yolu var. Birincisi, bu iki sayının tüm çarpanlarını yazmak. Sadece asal çarpanlarını değil, bütün çarpanlarını. Sonra da en büyüğünün hangisi olduğuna bakacağız. Elimizde 10 var. 1 çarpı 10 ya da 2 çarpı 5 olarak yazılabilir. O halde 1, 2, 5 ve 10, 10'un çarpanları. Aynı zamanda bölenleri. Ortak bölenlerin en büyüğüne ortak çarpanların en büyüğü de denir. Peki ya 7? 7 asal bir sayı. Yani çarpanları kendisi ve 1. O halde EBOB nedir? Ortak tek bir bölen var. O da 1. Yani 10 ve 7'nin ortak çarpanlarının ya da bölenlerinin en büyüğü 1'dir. Hadi bir tane daha yapalım. 21 ve 30'un en büyük ortak böleni nedir? Bu aynı zamanda, ortak çarpanlarının en büyüğü demek. Yazalım, ebob 21 30 eşittir soru işareti. Bir kez daha söyleyelim. Bunu yapmanın iki yolu var. Az önce, çarpanların hepsini yazma yolunu göstermiştim. Hızlı bir şekilde yine aynı yöntemi kullanayım. 21'in çarpanları nelerdir? 1 ve 21, 3 ve 7. Hepsi bu kadar. 30'un çarpanları 1 ve 30, 2 ve 15, 3 ve 10, 5 ve 6. 30'un çarpanları bunlar. Ortak çarpanlar hangileri? 1 ve 3. En büyüğü ise 3. Yani cevap 3. Deminden beri ikinci bir yöntemden bahsediyorum. Evet, şimdi de onu anlatayım. Bu yöntem, asal çarpanlarını ayırmayı içeriyor. 21'i asal çarpanlarına ayırıyoruz. 3 ve 7. 30'u yapalım, 3 ve 10. Onun asal çarpanları da 2 ve 5. 21 ve 30'un ortak asal çarpanlarından en büyük hangi sayıyı elde edebiliriz? Asal çarpanlarına ayırdığımız bu işlemde ortak olan tek sayı 3. O halde 21 ve 30'un en büyük ortak böleni ya da en büyük ortak çarpanı 3 diyebiliriz. Eğer hiç ortak çarpan olmasaydı en büyük ortak bölen 1 olacaktı. Hadi şimdi daha ilginç bir örnek yapalım. İyice anlayın. Diyelim ki 105 ve 30'un en büyük ortak bölenini arıyoruz. Bu sefer asal çarpanlarına ayırmak daha mantıklı. Zira 105'in çarpanlarının tümünü bulmak biraz uğraştırabilir. Asal çarpanlarına ayırırsak 105, 5'e kesinlikle bölünüyor. Diğer çarpan 21, 21'in asal çarpanları 3 ve 7. Yani 105'in asal çarpanlarına ayrılmış hali küçükten büyüğe doğru yazarsak 3 çarpı 5 çarpı 7. 30'u asal çarpanlarına ayırdığımızda ise elimizde 2 çarpı 3 çarpı 5 oluyor. Bu asal çarpanların ortak olanlarına bakıyoruz. 3 ve 5 ortak. O halde en büyük ortak bölen, aynı zamanda en büyük ortak çarpan bu iki sayının çarpımı olacak. EBOB 105 30 eşittir 15. İki yolu da kullanabilirsiniz. Çarpanların hepsini yazıp ortak ve en büyük olanın hangisi olduğuna bakabilirsiniz. Ya da sayıları asal çarpanlarına ayırıp ortak olanların çarpımıyla EBOB'u bulabilirsiniz.